Şarkı benden Merve, Merve Ak Yıldız'a ablama Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi haydi söyle, rüyalarda gördüğümü haydi söyle, uykutlu gecelerimi haydi söyle, haydi söyle. Uykusuz gecelerim haydi söyle, olsun. haydi söyle Haydi söyle